Terkedip gitmene ben nasılsa alıştım Bak bu gönlüm yenilmeye fazla alışkın Canın aşk çektiğinde yalanları atıştır Sen bu kalbe isabet eden yanlış bir atıştın Takıştı duygularım birbirine karıştı Aşkta sadece ayrılık bir kaçış mı? Gitmeyecektin hani be Bu beden bak kaçıncı Senin önünde olsaydın taşırdım ben tonla acı da ilacım İçmem lazım her gece yazdım tüm şarkılarda Onu anlattım her hece Yokluğumda tesellim Kırık dökük pencere Sevgimizi parçaladım Bak yakalandım pencere hançere gerek yok Aşkım kalbe saplandı Onca anılar var olamaz ki rastlantı Ölmeme az kaldı içimde sen saklı Sen sattın duyguları Bense sensiz kaldım Uyursaydım hataları Olurduk beraber Bağlanmak mı asla Aşık olmam bir daha ben Kapattım tüm kapıları Sen bu kalpten giderken gel Demek kolay değil dilim varmaz bir tanem Bir tanem vardı hani Sadece bendim o Adımı duyduğumda şimdi Diyorsun kimdi o dinmiyor Aşk acısı sözlerimse yetmiyor itekliyor kalbim onu Fakat gücüm yetmiyor yokluğunla baş başayım Kalbime taş basarım Ellerine uzat bana Aşkımıza taç takalım Sevgin bir belaysa ömür boyu kaçmalıyım Gülümsemeni unutamam ki Hasretinle gün sayarım Küs bakalım hatırama Kırpmadan gözünü Yaşadığımız aşk vardı Hani yılların övküsü Başkasının vücudunda Saçlarının örgüsü Yok dönüşü gelme sakın Zaten ben de körmüşüm Ölmüşüm anlaşılan Sesimi duymuyorsun Toprağıma basmadan gel Döküver bir damla su işaret etti seni Silahın namlusu Ölüp de gel yanıma kadın bu en doğrusu Hatırlıyor musun? Tutardım ellerimden Gezerdik sokaklarda Kokardı ellerim sen şimdi geldi Seni aldı bir başkası bak ellerimden Aşkı yalan anladım Kadın neyse boşver Lutsaydın hataları olurduk beraber Bağlanmak mı asla Aşık olmam bir daha ben Kapattım tüm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 kaç pedis fakat hiçbir <gülüyor>